Efendim Hürgen'in en taraftan haber bülteniyle karşınızdayız. Ben de Niz Ömer Tarık Mazal tarikhaber.com Haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Günün önüne çıkan gelişmeyi listeyeceğimi paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızın şöyle bir tane çekilir. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, YAY Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Red Dead, Grand Grant, Tayfun, YouTube, Tarık Haber TV, VKM, Tarık, Masyaftayla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak orsak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bize uğraşabilirsiniz diyoruz. Ve ana haber bültenimiz başlıyor. Ve sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı, nice bayramlara atıyoruz değerli izleyenler. Ana haber bültenimizle. E, borsayla açıyoruz. Dolar gün 19,40'ta yükselişle. Euro 21,24'le düşüşle. Altın 1.237'yle düşüşle. B e, İstanbul borsası günü 5.12 ile gün düşüşle kapat. İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Çiftçilere sıfır faizi hayvancılık kredisi vereceğiz dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Nur Dağı'nda Belpınar ile Mesuhük köyleri ve Karamanmaraş Türkolu Özbekköy köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu. Çiftçilere on yeni müjdemiz var diyen Erdoğan, afet alanlarındaki köy evlerinde hayatını sürdürecek, çiftçilere ziraat Bankası aracılığıyla sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceklerini, hayvan yem ve yem alımlarını destekleyeceklerini açıkladı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğiz. 22 Nisan 2023-18.03 son güncelleme, 22 Nisan 2023-2018. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nur'da'nda Belpınar ile Meşlüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Tırkoğlu Özbek Köyüköy Evleri anahtar teslim töreninde konuştu. Çiftçilere 10 yeni müjdemiz var diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet alanlarındaki köy evlerinde hayatını sürdürecek çiftçilere ziraat bankası aracılığıyla sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceklerini, hayvan ve alımlarını destekleyeceklerini açıkladı. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Belpınar köyü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mestüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkolu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan, bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla yılda 300 bin konutu dönüştürerek, 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz, dedi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle, bu yılki Ramazan'ın ve Ramazan bayramının, 6 Şubat depremlerinin yüreklerde açtığı yaraların ve evlerde sebep olduğu yıkımların gölgesi altında geçtiğini belirten Erdoğan, depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Bin yıllık vatanımız Anadolu, mis güzellikleriyle beraber, afetleriyle bizimle yaşıyor, yaşayacak, diyen Erdoğan şunları kaydetti. Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, derelerimizin önünü kesmeyerek, tabiatla barışık yaşayarak, afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi, Rabbimizin takdiridir. Son deprem felaketinin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren temelleri atıp inşaatlara başladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda deprem bölgesinde 507 bin konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine yaptığı son ziyaretlerin tamamında her şehirde yeni konutların ve köy evlerinin temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık diye konuştu. Bölgedeki şehirlerin altyapısını yeniliyoruz. Sadece konut yapmadıklarını, okuluyla, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, pazarıyla, yeşil alanıyla, parkıyla, yepyeni hayat alanları inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, depremde yıkılan yerlerin değil, bölgedeki şehirlerin tamamının altyapısını da yenilediklerini vurguladı. Küçük sanayi siteleri kurarak, konutla birlikte istihdamı da gözettiklerinin altını çizen Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız, ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce pek çok depremde, selde, yangında, vatandaşları kısa sürede yeni evleriyle buluşturduklarını hatırlatarak şöyle devam etti. İnşallah burada da aynısını yapacağız. Van'da, Bingöl'de, Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da, Kütahya'da, Simav'da bunları yaptık mı? Bay Bay Kemal'in milletvekili olduğu İzmir'de bunu yaptık mı? Hadi sen de yap. Yapamaz. Bunların nasibi yok. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Sikli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız, yarısını da çok uygun, şartlı borçlanma imkanı getirdiğimiz bir teklif sunmuştuk. Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla yılda 300 bin konutu dönüştürerek 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda muhalefetin söylemlerinin yer aldığı bir video gösteriminin yapıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, gördünüz, bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından, ne Ankara'nın başındaki belediye başkanından, ne İzmir'in başındaki belediye başkanından hiçbir şey olmaz. Bunlar çöp, çukur, çamur demektir. Bunlar susuzluk demektir. Bunlar Allah göstermesin, bir yağmur olduğu zaman her tarafı lağımın götürdüğü şehirler demektir. Hep bunları yaşadık şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin iş yapmanın, insanları güvenli ve huzurlu konutlara kavuşturmanın peşinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bunlar da her konuda yaptıkları gibi kentsel dönüşümde de projelerimize takoz olmanın peşinde. Milletimiz her iki zihniyeti de görüyor, biliyor. İşte ben, İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da ne vardı? Susuzluk vardı. Çök, çamur vardı. Ve meşhur Ümraniye Çöplüğü'nün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi? CHP, Büyük ilde o vardı, ilçede de o vardı. Biz oraları şu anda park, bahçe haline getirdik. Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler. 0 faizli kredi vererek Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz, ifadesini kullanan Erdoğan, bugün depremin 75. günü olduğunu, depremden etkilenen 11. İli Cumhur İttifakı olarak departe dolaştıklarını söyledi. İnşasını 45 günde tamamladıkları 10 köy evinin anahtarlarını, temeli atıldıktan sonra 60. gününde teslim ettiklerini dile getiren Erdoğan, mimarisi, inşası ve diğer tüm özellikleriyle gerçekten çok güzel eserler olan bu köy evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum, diye konuştu. Bugün aynı zamanda çiftçilere 10 yeni müjde vereceklerini aktaran Erdoğan şöyle devam etti. Bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ağrı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi, ile akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, internet destekli teknolojisi, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi, entegre meteoroloji yazılımı ve daha pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz. İkinci olarak afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize ziraat bankamız vasıtasıyla sıfır faizde hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek. Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde buralarda yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize ilk evin kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Dördüncü olarak Hale köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız. Sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, et ve süt fiyatlarındaki artışa yönelik değerlendirmelerde bulundu, ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izah olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyük baş arı üretimine teşvik vereceğiz, dedi. Erdoğan, böylece bir yandan hayvan varlığını yükseltirken diğer yandan da en az %30 verim artışı hedeflediklerini vurguladı. Altıncı müjdelerini, sözleşmeli üretim modeliyle, aile tipi işletmelerde büyük baş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz, sözleriyle duyuran Erdoğan şöyle devam etti. Yedinci olarak, tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek bilim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız. Sekizinci olarak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak hem üreticimizin gelirini garanti altına alacak, hem az güvenliğini temin edecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz. Dokuzuncu olarak, jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sere yatırımlarındaki desteği artıracağız. Onuncu olarak, tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz. Amacımız Türkiye yüzyılını üretimin yüzyılı yapmaktır. Erdoğan, şimdi Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak'ta kurduklarını belirterek şöyle konuştu. "Bay Bay Kemal ve onun yandaşları ne diyor? Hani diyorlar doğalgaz, hani Karadeniz'den doğalgaz çıkacaktı? 2 akşamdır, 3 akşamdır doğalgazın nasıl yandığını Karadeniz'de, Sakarya'da görmedin mi? Ama bunlarda göz var bakar kör, kulak var duymaz. Kalpleri var kesinlikle mühürlü. Özel sektör yatırımı olarak kurulan bu fabrika ile ilgili süreçler tamamlandı, yakında onun da inşasına başlıyoruz. Kırsal dönüşüm projemizin en önemli özelliği teknolojik altyapıyla kırsaldan giderek kopan gençlerimizi yeniden üretimle buluşturacak olmasıdır. Kırsal dönüşüm projesindeki adımların anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, amacımız Türkiye'yi yüzyılını üretiminin yüzyılı yapmaktır. Amacımız Türkiye'yi yüzyılını üreticinin yüzyılı yapmaktır. Bu projenin ülkemize, çiftçilerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum, dedi. En önemli kırsal dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık felaketlerin yıkıcı etkilerine teslim olmadığının en güzel örneğinin burada görülen manzara olduğunu söyledi. Bir yandan temel atıp anahtar teslim etmeye başlayıp bir yandan da tarihin en önemli kırsal dönüşüm projelerinden birini hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, biten her köy evini, her konutu gelecek aylardan itibaren sahipleriyle buluşturacaklarını dile getirdi. Erdoğan, dünyada bu kadar büyük bir afetin ardından bu kadar kısa sürede arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma alanlarından kalıcı konut inşasına kadar her alanda kat edilen böyle bir mesafe yoktur, ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Diğer haberimizle geçiyoruz. Maç sonucuna göre Beşiktaş derbi öncesi Ümraniye karşı hata yapmadı. Redmond ve Abu Abakar kartada 3 puanı getirdi. Son dakika haberine göre Süper Edo Süper Lig'in 30. Bin. haftasında hangi kredi Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazan taraf Beşiktaş oldu. Siyah beyazlar Nathan Ramond ve Winken Abou Bakrın golleriyle 3 puanı uzanırken gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinin önce hata yapmadı. İşte karşılaşmanın detayları. Maç sonucu Beşiktaş derbi öncesi Ümraniyespor'a karşı hata yapmadı. Redmond ve Abu Bakar Kartal'a 3 puanı getirdi. 22 Nisan 2023-2055 son güncelleme, 22 Nisan 2023-2059. Son dakika haberleri, Sport Toto Süper Lig'in 31. haftasında Hangi Kredi Ümraniye Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar, Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle 3 puanı uzanırken, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinden önce hata yapmadı. İşte karşılaşmadan detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Hangi Kredi Ümraniye Spor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Beşiktaş oldu. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah, Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Nathan Redmond ve 71. dakikada Vincent Abubakar kaydetti. Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 62 diye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Ümraniye Spor ise 23 puanla 18. basamakta yer buldu. Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Ümraniyespor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kayode Mert'i geçemedi. Maçın 14. dakikasında sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında topla birlikte hareketlenen Popol, ceza sahası içine yerden sert bir orta yaptı. Popol'un pasına iyi hareketlenen Kayode, Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcunun yaptığı tek vuruşu siyah beyazlı kaleci ayaklarıyla çıkardı. Cenk Tosun, fırsatı değerlendiremedi. Beşiktaş, ilk etkili hatağını 19. dakikada geliştirdi. Siyah, Beyazlıların kaptanı Cenk Tosun, ceza yayı üzerine Abubakar ile duvar bası yaparak ceza sahasına girdi. Çısı daralan deneyimli golcunun vuruşu kaleci Orkun'da kaldı. Redmond'dan tek vuruş 1-0. Siyah, Beyazlılar aradığı golü 25. dakikada buldu. Ümraniye Spor Kalesi'nde baskı kuran Beşiktaş'ta ceza yayı üzerinde bulunan Cenk Tosun'un aşırtma pasıyla topla buluşan Nathan Redmond, yaptığı tek vuruşta takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Redmond'un vuruşunu Orkun son anda çıkardı. Karşılaşmanın 44. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası önünde topla buluşan Nathan Redmond, sağına çekti ve vuruşunu yaptı. Deneyimli futbolcunun köşeye giden topunu son anda kaleci Orkun çıkardı. Abu Bakar'dan harika gol. Beşiktaş, 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Mincent Abubakar, çalımlarla ceza sahasına kadar girdi ve plase vuruşuyla Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. Şenol Güneş'ten sürpriz hamle. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Raçit Gezal'ı yedek bıraktı. Uzun süren sakatlığının ardından İstanbul Spor maçıyla yeniden oynamaya başlayan Gezal, Fenerbahçe, Vitejan Giresun Spor ve Trabzonspor karşılaşmalarında karşılaşmalarında 11'de görev almıştı. İlkte oynanan son Trabzonspor maçının kadrosuna göre, kadroda 3 değişiklik yapan Güneş, Onur Bulut'un yerine savunmanın sağında Valentin Roser'i, orta sahada Alevandrum Akin'in yerine Amir Hadziah Metoloji, Hücum'da ise Gezal'ın yerine Cenk Tosun'u görevlendirdi. Kaleyi Mer Günah'a teslim eden Güneş, savunma hattını Valentin Roser, Romain Saiz, Omar Koley ve Artur Masak'ı dörtlüsüyle kurdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadzi Ahmet Oric, Uçan ve Gelson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücumda ise Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Bincent Abubakara forma verdi. Rossier 7 maç sonra 11'de. Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Rossier, 7 maç sonra 11'de kendine yer buldu. Son olarak Fraporta-Bantalya Spor ile oynanan erteleme maçında, 11'de maça çıkan Rossier daha sonra Medipol-Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girdi. Kursiyer, İstanbul Spor, Fenerbahçe, Bitecen Giresunspor Spor ve Trabzon Spor karşılaşmalarında ise görev yapamadı. Teyandan Güneş, ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Onur Bulut'u 6 maç sonra kadroya almadı. Hadza kadroya döndü. Siyah-Beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Amir Hadza bir maçlık aranın ardından kadroya döndü. Sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncunun yokluğunda mavin forma giymişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Canlı yayında esti gürledi. Ben korkuyorum. Penaltı yaptı, kanlar içinde yerde kaldı. George Lesus'tan maç sonrasında olay sözler. Anahtar kelimeler. Sport Oto Süperlik Süperlik Ünraniye Spor. Son dakika haberler. Abubakar Beşiktaş Redmond. Son dakika. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. AK Parti binasına saldıran zanlı bir bir itiraf etti. İthal çandası detayı dikkat çekti. Memnun bitince dedi. Dün Adana'da AK Parti Çikorova ilçe bina başkanlığına saldırı düzenlenmişti. Binaya pompalı tüfekli ateş eden Erdem Kayan'ın ifadesi ortaya çıktı. Satın aldığı alt tüfeğini Yanına alıp çeyrek gerekte giydiğini belirten kaya silahla fişek bitene kadar ateş ettim. Mermine bitince gerek şarjörümü de taktım diyerek suçunu itiraf etti. AK Parti binasına saldıran zanlı birbir itiraf etti. Gitar çantası detayı dikkat çekti. Mermin bitince. 22 Nisan 2023-17-25 son güncelleme 22 Nisan 2023-17-36 Dün Adana'da AK Parti Çukurova ilçe başkanlığına saldırı düzenlenmişti. Binaya pompalı tüfekle ateş eden Erdem Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Satın aldığı alt tüfeğini yanına alıp çelek yelekte giydiğini belirten Kaya, silahta fişek bitene kadar ateş ettim. Mermiler bitince yedek şarörümü de taktım, diyerek suçunu itiraf etti. Takip et. Dün AK Parti Çukurova ilçe başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekte ateş edildi, tüfekten çıkan saçmalar binanın çeşitli yerlerine isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Erdem Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Evi yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri mahallesinde meydana geldi. Erdem Kaya, AK Parti Çukurova ilçe başkanlığının bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş etti, tavanda ve camlarda saçma delikleri oluştu. Binanın kapısının açamayınca elindeki tüfeği bırakıp, yürümeye başlayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilen Kaya, neden saldırdığı yönündeki soruya Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar. Kimin sıktığını bilirler. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun dedi. İfadesi ortaya çıktı. Depremde hasar gören evi boşaltılan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ya polisteki ifadesinde 3500 liraya aldığım tüfeği gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Evi yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Pişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Bitince yedek şarjörümü de taktım dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. DHA. AK Parti seçim bürolarına saldırıda organize suç örgütü detayı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 23. A Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika ABN BNK'dan flash hamle geldi. ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakemler görev alamayacak Son dakika ABN BNK'de süperler Süper şampiyonluk yarışı kızışırken bitime de kısa bir süre kaldı. Kaltasaray final maçı Beştay zilve için çekişirken Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan flash bir açıklama yayınlandı. Başkanlığını ile Ortağ'ın yaptığımı yakalan yayınlanan açıklamada bazı hakem ve var hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır ifadeleri yer aldığı işte detaylar. Son dakika MHK'dan flaş hamle. İkinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakemler görev alamayacak. 22 Nisan 2023 1856 son güncelleme 22 Nisan 2023 1909. Son dakika haberleri Sport Otosüper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken bitimede kısa bir süre kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, zirve için çekişirken Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan flash bir açıklama yayınlandı. Başkanlığını Lale Orta'nın yaptığı MHK'dan yayınlanan açıklamada, bazı hakem ve var hakemlerine göre belirlenmesi yönünde karar alınmıştır, ifadeleri yer aldı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Sport Otosüper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışının kızışmasıyla birlikte kulüplerin mücadele seviyesi daha da yükselirken, hakem performansları da kamuoyunda oldukça öne çıkmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili flash bir açıklama yayınlandı. Lale Orta Başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, bazı hakem ve var hakemlerine göre verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu. İşte MHK'dan yapılan açıklama. Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve var kayıtları incelemesi sonucunda ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve var hakemlerine göre verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş, derbi öncesi Ümraniyespor'a Spor'a karşı hata yapmadı. George Lesus'tan maç sonrasında olay sözler. Galatasaray stadına Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler. Anahtar kelimeler. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. Önemer bu hesapları yatacak diye duyurdu. Kılıçdaroğlu faiz hassasiyeti olanlara yönelik yeni seçeneği açıkladı. Yardımını dışıca ediyorum dedi. Seçmeye 22 gün kalan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaşarak aile deste sigorta hesapları vaadini duyurdu. Gençler bunu annelerinize anlatmanız için yardımınızı rica ediyorum diye Kılıçdaroğlu seçimi kazanmalar durumunda ev aramlarına yapılacak ödemelere değinirken katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesapları yanına yap yapılacak açıklamasını yaptı. Ödemeler bu hesaplara yatacak diyerek duyurdu Kılıçdaroğlu faiz hassasiyeti olanlara yönelik yeni seçeneği açıkladı. Yardımınızı rica ediyorum. 22 Nisan 2023-15-09 son güncelleme, 22 Nisan 2023-15-45. Seçimlere 22 gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaşarak aile destek sigorta hesapları vaadini duyurdu. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum, diyen Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda ev hanımlarına yapılacak ödemelere değinirken, katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak, açıklamasını yaptı. Takip et. Ev hanımlarına yönelik aile destek sigortaları vaadini açıklayan Kılıçdaroğlu, faiz hassasiyeti olanlara yönelik yeni seçeneği duyurdu. Aile destekleri sigortasını, hayatımın en önemli projesi, sözleriyle nitelendiren Kılıçdaroğlu açıklamalarına göre, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirleri yani her erin geliri asgari ücrete tamamlanacak. Aile destekleri sigortası ödemesi kadınların hesabına yatırılacak. Katılım bankası hassasiyeti olanlar için ise anlaşılan katılım bankalarında açılan altın hesaplarına altın olarak yatırılacak. Ödemeler bu hesaplara yatacak. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü. Neyse biz işimize dönerim. Ev hanımlarına aile destek sigortalarını öderken faiz hassasiyeti olanlara katılım bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum. Hayatimin en önemli projesi. Videodaki konuşmasında ise Kılıçdaroğlu söz konusu vadini şöyle açıkladı. Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları benim en çok değer verdiğim projen aile destekleri sigortasıdır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir diyebilirim. Aile destekleri sigortası geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır. Bu sigorta kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Ev hanımlarının önemli bir kısmında katılım bankası hassasiyeti var. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye asgari gelir güvencesi verirseniz ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız. Ben bunu yapacağım. İnsan onunla yakışır şekilde yapacağım. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Sözüm söz, Allah'ın izniyle hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Ama benim bir amacım daha var o da ev kadınına güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Ayrıca biliyorum ki ev hanımlarının önemli bir kısmında katılım bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onların ise tabii ki bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır. O altın hesapları kadının zırhı olacak. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile destekleri sigortası parasını altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. O altın hesapları kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin. Bilginizi çekebilir. Altın fiyatları için çok net tarih. Türk lirası detayı. Dokun tamir sürecinde detaylar netleşti. Yapılacak ilk şey. Yüzde olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi. An haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli yani. izleyenlerimizin altın fiyatları için çok net tarih geldi. 1.450 lira olabilir diyerek yeni rekoru açıkladılar. Türk lirası detayı ortaya çıktı. Ramazan bayramında piyasaların kapalı olduğu 22 Nisan Cumartesi günü gram altın fiyatları dikkat çeken bir düşüş yaşıyor. Rekor seviyelerden geri çekilen altın gram fiyatı için uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçime kadar 1400-1450 lira seviyelerinin Böyle belirten uzmanlar yükselişte Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkili olabileceği dile getirdi. İşte altın fiyatları son durum ile canlı güncel anlık veriler. Altın fiyatları için çok net tarih. 1450 lira olabilir diyerek yeni rekoru açıkladılar. Türk Lirası detayı. 22 Nisan 2023-13.41 son güncelleme 22 Nisan 2023-13.42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 Ons altın fiyatı rekora doğru ilerlerken yurt içinde döviz kurunda yaşanan yükseliş gram altın fiyatını tarihi zirvelere taşıdı. Hafta içinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen altın gram fiyatı Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olan piyasada 22 Nisan Cumartesi günü 1237 lira seriyelerine geriledi. Düşüşte ons altın fiyatının 2000 doların altına gerilemesi etkili oluyor. Kapalı çarşı serbest piyasasında çeyrek altın 2023 Türk Lirası, Cumhuriyet altını 9080 Türk Lirası ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1299 Türk Lirası seviyelerinden değerleniyor. Altın fiyatları için mayıs ayına dikkat. Yasalar mayıs ayından itibaren daha da hareketlenecek. 3 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, 4 Mayıs'ta Avrupa Merkez Bankası ECB ve 11 Mayıs'ta da İngiltere Merkez Bankası Bo toplantıları olacak. Bu kapsamda merkez bankaları ve piyasalar yeniden enflasyona odaklanırken altın fiyatları üzerinde kritik etkiye sahip FED faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Yatırımcılar federal ve Mayıs ayında faiz oranlarını bir kez daha artırma ihtimalini değerlendiriyor. Piyasalarda Mayıs ayında 25 baz puanlık bir artış olasılığı %86,6 olarak gösterilirken yılın ikinci yarısında faiz indirimleri bekleniyor. FED yetkilileri ise kafa karıştıran sözü yönlendirmelerine devam ediyor. Ons altına FED desteği Altın fiyatlarındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Investaz Araştırma Direktörü Tuğber Çitirci, Haziran ayını işaret ederek fed duracak, faiz indirimleri devreye girecek. Dolar görece olarak güçsüz olmaya başladığı zaman ise güvenli liman olan Ons Altın'a talep artmaya başlayacak. Dolayısıyla Ons Altın tarafında iyi haberler var. Yukarı yön daha olası gibi yorumunu yaptı. Gram altında seçime kadar yeni rekor bekleniyor. Gram altın fiyatları içinde konuşan uzman isim kapalı çarşı ve ekran fiyatlarındaki farklılığa temas ederek kapalı çarşı tarafında 1365 lira gram altın fiyatı var. Ekranda 1240 gibi. Bu da banka ve kapalı çarşıdaki dolar kurunun farklılığından kaynaklanıyor. Gram altın fiyatlarını onstaki hareketten çok Türk lirasındaki hareket tetikleyecek. Gram altındaki en majör etkileyici Türk lirasındaki düşük bir oynaklıkla değer kaybetmesidir. Bu da gram altın fiyatlarını kapalı çarşıda 1400-1450 lira bandına taşıyabilir. Yeni rekorların olduğu bir gram altın fiyatlamasını seçim dönemine kadar görüyor olacağız ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ödemeler bu hesaplara yatacak diyerek duyurdu. 3,5 gün çalışan 7,5 gün parası alacak. Hem benzin hem motoru. Akaryakıta bayramda çifte indirim. Anahtar kelimeler. Altın. Takip et. Anlık borsa. Canlı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Barın ortasına kar kalanı 5 metreyi buldu. Nemrut krater gölü yolu ulaşma açıldı. Bitlis'in Tapba ilçesi sınırları içinde bulunan dünyanın ikinci büyük krater krateri olan. Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplı yolu özel idare ve kar yolları ekipleri tarafından ulaşımı açıldı. Baharın ortasında kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Nemrut Krater Gölü yolu ulaşımı açıldı. 22 Nisan 2023 2002 son güncelleme 22 Nisan 2023 2002. Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü'nün karlı kaplı yolu özel idare ve karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Takip et. İlçe özel idaresi ve karayolları müdürlüğü karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunun açılması için çalışma başlattı. Mevrut Dağı eteğinde çalışma yürüten ekipler, turizmde önemli potansiyele sahip olan ve Avrupalı seçkin destinasyonlar eden projesi çerçevesinde mükemmeliyet ödülü alan krater gölüne giden yolu başlatılan çalışmayla ulaşımı açtıklarını belirttiler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 23 Nisan okullarda ne zaman kutlanacak? Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi. Söz konusu büyük para. Gözü gibi baktı, 150 bin lira masraf yaptı. 1962 model aracına istediği fiyat duda uçup. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erman Taroğlu MHK'ya esti güldedi. Olay sözler geldi ben korkuyorum dedi. Süper Dursper Geycan 31. maçlarıyla devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu ha, Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir hamle gelmişti. Lale Orta Başkanlığı'ndaki MHK VAR kayıtlarının incelenme sonucunda bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir karara kadar görev verilmeyeceğini açıklamıştı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan ağır bir eleştiri geldi. işte detaylar. Erman Toroğlu esti estigürledi. Olay sözler ben korkuyorum. 22 Nisan 2023-2032 Son Güncelleme 22 Nisan 2023-2032 Sport Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan flash bir hamle gelmişti. Lale Orta Başkanlığındaki MHK, var kayıtlarının incelenmesi sonucunda bazı hakem ve var hakemlerine 3. bir karara kadar görev verilmeyeceğini açıklamıştı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan ağır bir eleştiri geldi. İşte detaylar. Takip et. Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiğilikte Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan flash bir hamle gelmişti. Başkanlığını Lale Orta'nın yaptığı Merkez Hakem Kurulu, var kayıtlarının incelenmesi sonucunda bazı hakem ve var hakemlerine ikinci bir karara kadar görev verilmeyeceğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flash bir eleştiri geldi. Asipor'da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu şu ifadeleri kullandı. Ben korkuyorum. MHK bildiri yayınlamış. Komik oluyorlar ya. Göstermelik yapmışlar. Nereden baksan fiyasko, nereden baksan rezalet. Balamutları vermemişler de ufakları almışlar. İş başka boyutlara gidiyor. Ben korkuyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş derbi öncesi Ümraniye karşı hata yapmadı. Maç sonu isyan var bunu nasıl göremez. George Lesus'tan maç sonrasında olay sözler. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Yemin insan seli yoğunluktan tramvay seferleri durdu. İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havaya fırsat bilerek tıcağı çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Emine ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri durdu. Silkeli Marmara İstasyonu'nda ise izdiham oluştu. Yemin önünde insan seri yoğunluktan tramvay seferleri durdu. 22 Nisan 2023-17-49 Son Güncelleme 22 Nisan 2023 17:49 İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Eminönü ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri durdu. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda ise izdiham oluştu. Takip et. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaş ve turistler yoğunluk oluşturdu. Bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olmasının da duraklarda yoğunluk oluştu. Eminönü ve Sultanahmet'te ise yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Sirkeci Marmaray istasyonunda ise izdiham oluştu. Yoğunluk nedeniyle duraklarda bekleyenler arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise Eminönü Sultanahmet bölgesinde yaşanan yoğun yaya trafiği nedeniyle ve bir kabataşfacılar tramvay hattı araçlarımız bölgeden geçiş yapamamaktadır. Seferlerimiz yaya güvenliği için Kabataş-ı ve Sultanahmet Bağcılar istasyonları arasında yapılabilmektedir. İfadeleri yer aldı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 23 Nisan okullarda ne zaman kutlanacak? Gözü gibi baktı. 150 bin lira masraf yaptı. Ana haber büteyemiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Jorge Zsutan Arda Güler paylaşımı geldi. Spor salonunda dedi. Süper kritik viraja girilirken son haftalarda aldığı son dakika galibiyetleri şampiyonluk yarışına tutunan Pera ile 31. haftada oynanacak olan İstanbulspor maçı için hazırlıklar devam ediyor. Sarlı Teknik Direktörü Jorge Jesus ilk 11'de sık sık yer vermeye başladı. Artık Güler ile ilgili Instagram'dan bir paylaşım yaptı. sorunuzu düzelt kanal haber bültenimiz kaldığımız yerden devam ediyor değerli izleyenler şöyle geleceğiz Arda Güler paylaşımı geldi Spor salonunda denildi Süper Yoro kritik birazcık gelinirken son haftalarda aldığı son dakika kalibetleriyle şampiyonluk yarışına gittik Fenerbahçe'de 31. haftada oynayacak olan İstanbulspor maçı için hazırlıklar devam ediyor. Selam Laceret'ten Direktör George Jesus ilk 11'de sık sık yer vermeye başladı Arda Güler'le ilgili insan alan bir paylaşım yaptı. George Jesus'tan Arda Güler paylaşımı. Spor salonunda 22 Nisan 2023-1607 son güncelleme 22 Nisan 2023-1607. Sport Otosüper Lig'de kritik viraja girilirken, son haftalarda aldığı son dakika galibiyetleriyle şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe'de 31. haftada oynanacak olan İstanbul Spor Maçı için hazırlıklar devam ediyor. Sarı, lacivertlilerin teknik direktörü George Esus, ilk 11 de sık sık yer vermeye başladığı Arda Birem ilgili Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Takip et. Fenerbahçe, Sport Otosüper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakçı ile konuk olmuştu. Sarı, lacivertliler 30. dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçın 88. ve 90 dakikasında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Bu skorla şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan Sarı, lacivertliler moralli bir şekilde İstanbulspor Karşılaşması'nın çalışmalarına başladı. Hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'tan flash bir paylaşım geldi. Ortekizli çalıştırıcı, son haftalarda sık sık ilk 11 değer verdiği genç yıldız Arda Güler'e taktik verdiği videoyu paylaştı. Lesus'un gönderisinde, spor salonunda bir antrenman daha ifadeleri yer aldı. Sarı lacivertli taraftarlar, Lesus'un paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Arda Güler'den Galatasaray'a gönderme. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosu da bugün bir saat sonra tekrar yayınlandı. Üzerinden çıkanlar şaşkına uğradı. Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan 11.330 lira şok etti. Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayında daha da sıklaştırdı. Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan 11.330 lira şok etti. 22 Nisan 2023 16 18 son güncelleme. 22 Nisan 2023 16 18 Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayında daha da sıklaştırdı. Takip et. Daha önce de dilencilik meslek olmasın etiketiyle sosyal farkındalık çalışmaları yapan İnegöl Belediyesi, dini duyguları istismar eden kişilere itibar edilmemesi konusunda mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Sürekli olarak cadde ve sokaklarda denetim halinde olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, rutin devam ettiği denetimlerini Ramazan ayında daha da sıklaştırdı. 34 dilenci yakalandı. Ramazan ayı ile birlikte İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri bir çoğu şehir dışından olan dilencilerin artması üzerine sıklaştırdığı denetimlerde 34 istismarcı dilenciyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan dilencilere kimlik kontrolü yaparak cezai işlem uygulayan ekipler, farklı şehirlerden geldiği tespit edilen kişileri de şehirler arası otobüs terminaline kadar nezaret ederek geldikleri şehirlere geri gönderdiler. 11 binası 330 lira para çıktı. Zabıta ekiplerini şaşırtan olay ise Arife günü meydana geldi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil ekipleri ile denetim halindeyken kadın dilenciyi takibi aldı. Küçük yaştaki çocuğunu da alet eden istismacı dilenciyi gözaltına alan ekipler merkezde yaptığı incelemeler neticesinde dilencinin üzerinden çıkan 11.330 liraya el koydu. Fatıma Sev isimli dilenciye 5.326 sayılı kanunun 33, bir maddesine göre cezai işlem uyguladı. Bir saat sonra tekrar yakalandı. Cezayi işlem uyguladıktan sonra serbest bırakılan dilenci bir saat sonra tekrar dilenirken yakalandı. Ekipler bu kez de yaptığı kontrolde istismarcı kadının dilenerek bir saat içerisinde 500 lira elde ettiğini tespit etti. Dilenci kadın burada yapılan incelemeler sonrası haklarında işlem yapılmak üzere adli birimlere teslim edildi. Belediye uyarıda bulundu. İhtiyaç sahibi olduğunu söyleyip dilenen kişilere itibar edilmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulunan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem ilçemiz hem de ülkemiz genelinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sahip çıkılıyor, gerekli yardımlar yapılıyor. Sokak ve caddeleri mesken tutan kişiler dilenciliği meslek edinip ciddi kazançlar sağlıyor. Vatandaşlarımızın bu kişilere itibar etmemesini önemli rica ediyoruz. Dilencilerle karşılaşan vatandaşlarımız 153 hattımız üzerinden belediyemize ulaşıp bildirimde bulunarak haksız kazanç sağlayanların yakalanmasında önemli pay sahibi olacaklardır. Açıklamasında bulundu. İHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan bir daha bakıyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar diğer haberimize geçiyoruz. Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken ifadeler Bay Kemal Demirel dedi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Esenyurt'ta Karadenizli vatandaşların bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçiminin önümüne değinen Kurtulmuş. isterseniz bu bayramda şöyle diyeyim. Bay Kemal Demirel yazıktır. Bay Bay Kemal değin Çünkü az kaldı onun da Türkiye siyasetinde inşallah emekli olacağı seçim 14 Mayıs olacaktır. Dedi. Numan kurtulmuştan dikkat çeken ifadeler. Bay Kemal demeyelim. 22 Nisan 2023 21 10 son güncelleme. 22 Nisan 2023 21 10. Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan kurtulmuş, Esenyurt'ta Karadenizli vatandaşların bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçiminin önemine değinen kurtulmuş, isterseniz bu bayramda şöyle diyeyim Bay Kemal demeyelim yazıktır. Bay Bay Kemal değil. Çünkü az kaldı. Onun da Türkiye siyasetinde inşallah emekli olacağı seçim 14 Mayıs olacaktır, dedi. Takip et. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kaldı. Seçim yaklaştıkça siyasi partiler de çalışmalarına hız verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Esenyurt'ta Karadenizli vatandaşların bayramlaşma törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, önümüzde az bir süre kaldı. 14 Mayıs, Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarından birisidir. O asrın seçimidir. Bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyim. Benden önceki dönemlerin siyasi tarihini bildiği zanneden birisiyim. Hiç abartısız söylüyorum Türkiye'nin en önemli, en kritik seçimi bu seçimdir. Asrın seçimidir. Çünkü 14 Mayıs'ta bu millet sadece kimin cumhurbaşkanı olacağına karar vermeyecek. Sadece kimlerin milletvekili olacağına karar vermeyecek. Bay Kemal demeyelim yazıktır. Bunun çok ötesinde 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin istikamet tayini seçimi olacaktır. Türkiye hangi istikamette devam edecek? Şimdiye kadar olduğu gibi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek onun öncülüğünde yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak için adımlarını hızlandırarak yoluna devam edecek. İsterseniz bu bayramda şöyle diyeyim Bay Kemal demeyelim yazıktır. Bay Bay Kemal değil. Çünkü az kaldı. Onun da Türkiye siyasetinde inşallah emekli olacağı seçim 14 Mayıs olacaktır diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 23 Nisan okullarda ne zaman kutlanacak? Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Vietnam örneğini vererek paylaştı. Gelelim 300 milyar dolar temiz para dedi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından ekonomi konusunda mesajlar paylaştı. 300 milyar dolar temiz para vadini Vietnam örneğiyle açıklayan Kılıçdaroğlu kendi becerisiklerini ülkenin makus tarihi olarak size sapmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Vietnam örneğini vererek paylaştı. Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. 22 Nisan 2023 19:03 Son Güncelleme 22 Nisan 2023 19:12 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ekonomi konusunda mesajlar paylaştı. 300 milyar dolar temiz para vadini Vietnam örneğiyle açıklayan Kılıçdaroğlu, kendi beceriksizliklerini ülkenin makus tarihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomi uçuracağız, uçuracağız ifadelerini kullandı. Takip et. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde yapacağı projelerini sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor. Daha önce Bay Kemal'in tahtası isimli paylaşımında yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu, Twitter'daki son paylaşımında ise ''Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya'' diyerek Vietnam'ın ekonomik verilerini paylaştı ve iktidarı eleştirdi. ''300 dolarınız olsa Nebati'ye yatırım yapsın'' diye verir misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı ''Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya'' ''İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar.'' Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati'ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına? Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam'ın gayri safi hasılası 410 milyar Amerikan doları. Çektiği yatırım hasılanın %6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 milyar eder. 5 senede 300 milyar.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 Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Gözleri bu maçtaydı. Arda Turan, Eyüp başındaki ikinci maçında da kazanamaz. Super Toro birincilik 34. haftasına Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendik maçı bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Skorla birlikte Arda Turan, Takımının başında çıktığı ikinci maçlarda galibiyet alamamış oldu. İşte müsabakadan detayları. Gözler bu maçtaydı. Adı Turan, Eyüpspor'un başındaki ikinci maçında da kazanamadı. 22 Nisan 2023 21.16 son güncelleme. 22 Nisan 2023 21.16. Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Arda Turan yönetimindeki Eyüp Spor ile Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendik Spor maçı 1, 1 lig beraberlikte sonuçlandı. Bu skorla birlikte Arda Turan, takımının başında çıktığı ikinci maçta da galibiyet alamamış oldu. İşte müsabakadan detaylar. Takip et. Teknik direktörlüğünü Arda yaptığı Eyüp Spor ile Osman Özköylü yönetimindeki Pendik Spor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Eyüp Stadyumunda oynanan müsabaka 1, 1 lig beraberlikte sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada Recep Niyaz kaydetti. Pendikspor'un sayısı ise 40. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi. Bu skorun ardından kazanamama serisi 3 maça çıkan Eyüpspor 58 puanla 4. sırada yer aldı. Son 3 maçta ikinci beraberliğini alan Pendikspor ise 3. basamakta yer buldu. Eyüpspor gelecek hafta Tuzla Spor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Arda Turan, ikinci maçında da kazanamadı. Eyüp Spor'da geçtiğimiz hafta göreve getirilen Arda Turan, takımının başında ilk olarak Göztepe deplasmanında bir karşılaşmaya çıkmıştı. Müsabaka Göztepe'nin bir sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İkinci maçına Pendik Spor'u ağırlayarak çıkan Turan, bir birlik beraberliğin ardından ilk puanını kazandı ancak galibiyet alamadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Arda'dan mağlubiyet sonrası paylaşın. Maç sonunda isyan. Banka hesabına baksın. Temas kuruldu. İşte Volkan'ın yeni takımı. Anahtar kelimeler. Eyüp Spor, Pendik Spor, Arda Turan, Birincilik maçları, Spor Teknik Direktör, Spor Toto, 10 maçı, Spor Toto, Spor Toto, maçı Bir beş. Bir. Bir. Bir. Bir. Sıfır. Sıfır. Sıfır. Sıfır. Sıfır. Takip et. En çok okunan haberler. Altın fiyatları için çok net tarih. Türk lirası detayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğiz. MHK'dan flaş hamle. Bazı hakemler. Arda Güler'den Galatasaray'a gönderme ve iddialı sözler. Galatasaray'a bedava dünya yıldızı. 112 milyon euro. Süperlikle. ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Dışişleri Bakanı ve Çavuşoğlu Ukrayna'da erkek çocuklara Bayraktar ismi veriyorlar dedi. Secemi çalışmalar Antalya'da sürdüren Dışişleri Bakanı ve Çavuşoğlu Türkiye'nin şahlanış dönem başlıyor. Bizi kimse tutamaz, engelleyemez dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı olan savaşındaki en büyük kozlanan biri olan Bayraktar TB2 konusuna da değinen Çavuşoğlu Eyloğlu, dünya dünyanın en gelişmiş siyahası diye yazıyor. Ukrayna'da erkek çocuklara bayraklar ismi veriyorlar. Sen bana dokunacağım, engelleyeceğim diyorsun ifadeni kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da erkek çocuklara bayraklar ismi veriyorlar. 22 Nisan 2023-1942 son güncelleme 22 Nisan 2023-1950. Seçim çalışmalarını Antalya'da sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor. Bizi kimse tutamaz, engelleyemez dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı olan savaşındaki en büyük kozlarından biri olan Bayraktar TV, iki konusunu da değinen Çavuşoğlu, Elinoğlu dünyanın en gelişmiş siyasi diye yazıyor, Ukrayna'da erkek çocuklara Bayraktar ismi veriyorlar, sen bana, dokunacağım, engelleyeceğim, diyorsun ifadelerini kullandı. Takip et. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekili adayı da olduğu memleketi Antalya'nın Akseki ilçesindeki bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma törenlerinde depremzedeleri de ziyaret ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, millet devlet dayanışması ile yaraların sarıldığını evlerinde yapmaya başlandığını bildirdi. Arap ülkelerinden de gelenler olacak. Akseki'nin birçok talebini gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Alacabel Tüneli devam ediyor. İki taraftan ışık görünüyor, içerideki çalışmalar devam ediyor. 2024'de Alacabel Tüneli inşallah bitecek. Aksikiden Manavgat'a doğru yolun bir kısmı duble oldu. Hedefimiz baştan sona bu yolu duble yapmak. Önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu sene Antalya'ya 4.5 milyarlık yatırım yapacağız. Mahallerimiz dahil elektrikte ilgi sorunları çözeceğiz. Antalya'ya doğalgazı getirdik. Anamur'a doğru doğalgaz gidecek. Aksikide doğalgazla buluşacak. Burada kapalı ve açık cezaevi yapıyoruz. Ondan sonra ilçe merkezine sıcak asfalt geliyor. Ak belediyecilikte sürprizler bitmez. Biz memleketimiz için Cumhur İttifakı'nı kurduk, yola devam edeceğiz. 50 yataklı yeni devlet hastanesi planlıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu Merkezi ihale aşamasına geldi. Göktepe'ye bir kayak merkezi istiyorsunuz. Planlama dahil her şey hazır, yatırımcı bekleniyor. Yatırımcı bulduğumuz ankışın kayak yazında yayla gibi herkes o güzel tesislerde tatil yapacaklar. Türkiye'den değil Arap ülkelerinden de gelenler olacak diye konuştu. Ne dedik de yapmadık. Trabzon'a Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilciliğini açacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, tarihimizin en büyük felaketini yaşıyoruz, yaraları saracağız dedik sarıyoruz. Antalya'da felaket yaşadık, 11 gün gece gündüz uyumadık. Arkadaşlarımızla inanın günde 3 saat uyuyan arkadaşlarımız var. Biz de buradaydık. Muhalefet dedi ki Dışişleri Bakanı'nın ne işi var? Kardeşim yurt dışından helikopter uçak getiriyoruz. Her yerde yangın var. Ben de bir bakanım ve Antalya'nın evladıyım, diğer işlerimizi yapıyoruz. Bizim başka bir yere gitmemiz mümkün mü? Kepez beleninde yeni evleri gördünüz mü? Biz gece gündüz çalışırken birileri CHP'liler İzmir'den Ankara'dan kadınları gönderdiler, tek tek eve dolaştılar. Sakın ha belgeleri imzalamayın devlet sizi dolandıracak evlerinizi vermeyecekler. Bunu söylediler. Şimdi de depremzedelere aynı şeyi söylüyorlar. Dün gezerken oralara gitmişler, devlet sizi buradan atacak demişler. Aramızdaki fark bu. Biz hep yapacağız edeceğiz diyoruz, sözümüzü tutuyoruz. Onlar yakacağız, yıkacağız, durduracağız, olmaz, yapılmaz, öyle olmaz, yapamazlar. Ne dedik de yapmadık diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, hiçbir zaman partizanlık yapmadıklarını, vatandaşa hizmet etmek isteyen herkesi desteklediklerini kaydetti. Türkiye geliştikçe taleplerden değiştiğini çoğaldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her yerinde devasa mega projeler yaptıklarını belirtti. Kime yaranacaksın? Savunma sanayinde dışa bağımlı olduklarını, ama şimdi yerli de millik oranının %80'lere ulaştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, dış politikada dünyada küresel bir aktör olduk. 90 ülkeden 11.320 kişi geldi arama kurtarma için. Yıllardır Türkiye herkesin yardımına koşuyor. İhracatımız 36 milyar dolardan 260 milyar dolara çıktı. Bu oturduğun yerden içe kapanarak olmaz ki. Haklin hakkın yanındayız. O nedenle Ukrayna savaşında arabuluculuk yapan tek lider Cumhurbaşkanı tek ülke Türkiye. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destekliyoruz, Kırım'ın inakını tanımıyoruz. Batının tek taraflı yaptırımlarına katılmıyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur, İran'a karşı da katılmadık. Biz milletimin çıkarlarını gözetirim, ülkemizin refahını düşünürüz. Arabuluculuk buluculuk yapabilmem için tarafsız olmam lazım. Ne diyorlar? Biz nasıl bir ülke olduğumuzu iktidara gelirsek göstereceğiz, diyorlar. Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacağız, taraf tutacağız, diyorlar. Niye, amacın ne, kime yaranacaksın? Bu milletin faydasına mı bu değil, zararına. Biz Rusya'ya muhtaçız diye ilkeli davranmıyoruz. İlkesel politika gereği böyle olması gerektiği için tarafsız duruyoruz. Bunu niye bozacağız, birine yaranmak için benim çıkarım ne olacak? Senin zararını batı telafi edecek mi hayatta yapmazlar. Gerçi Kılıçdaroğlu, de bir 300 milyar getireceğim diyor. Ne için, nerede getirecek kim söz verdi bilmiyorum, ifadelerine yer verdi. Millet izin vermez. Türkiye'nin bölgesel bir güç değil küresel bir aktör olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, AK Parti ile gurur duyalım. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile gurur duyuyoruz. Atatürk'ün ilk 10 yılda yaptıklarından sonra Cumhuriyetimize en büyük eserleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler kazandırdık. Yaptıklarımızı anlatmamızdan rahatsız oluyorlar. Hangi zorluklarla karşı karşıya kaldığımızı anlatmamızı istemiyorlar. FETÖ darbe girişimi, vesayet dönemi, partimizi kapatma süreci, ev muhtıra dönemini anlatmamızı istemiyorlar. Biz 21 yıla kolay gelmedik, mücadelelerle geldik, milletimizle el ele geldik. Neden anlatmamızı istemiyorlar biliyor musunuz? PKK terör örgütünden de bahsetmemizi istemiyorlar. Ne işimiz var Suriye'de ne işimiz varmış orada? Kılıçdaroğlu, YPG bir terör örgütü değildir diyor. Amerika'nın bile dosyalarında var, NATO'nun dosyalarında var, PKK ile YPG aynı şey diye. Uygulamaları ayrı bir şey var baksınlar ortada. Sen niye YPG, PKK aynı şey diyemiyorsun, kimden korkuyorsun? Bunlardan niye bahsetmemizi istemiyorlar biliyor musun? Bunları unutalım, iktidara gelirsek, kanun hükmünde kararname ile çıkarılanları yeniden kadrolara millet unutsun, rahatça sokalım tekrar görevlendirelim. Yok öyle bir şey. Bu millet buna izin vermez dedi. Okullarda PKK propagandası yapan öğretmenlerin PKK ile bağlantıları tespit edildiği için uzaklaştırıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, biz aynı anda eş FETÖ, PKK, YPG ile mücadele ediyoruz. Onları geri getirip PKK propagandası mı yaptıracaksın ey Kılıçdaroğlu? Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenleri hapisten çıkacaklarmış. Heykel diktirmek için mi çıkaracaksınız bunları? Ülkeyi 28 eyalete bölme projesi nedir onu anlatın bize. Gelirler orada kalacakmış. EDP'li belediyeler tüm paraları PKK'ya gönderdiler. Çocukları ailelerinden zorla alıp daha gönderdiler. Diyarbakır'daki anneleri dinledim. Ülkemizi o karanlık günlere döndürmek istiyorlar. Biz o karanlık günlere dönemeyiz, döndürtmeyeceğiz. Bu millet izin vermez. Siz sandıkları patlatacaksınız, o zaman dinleyecekler dedi. Projeler ortaya koyuyoruz. Başka adayların Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı ile Türkiye ile ilgili Antalya ile ilgili bir planı var mı diye soran Çavuşoğlu, tek bahsettikleri Antalya hak ettiğini alacak. Antalya zaten hak ettiğini alıyor. 3 milyon turist dayısı 15 milyon çıktı. Biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı yapmak için yollara koyulduk. Ortaya vizyon, projeler koyuyoruz diye konuştu. Çocuklara bayraklar ismi veriyorlar. Milli doğalgazın sisteme bağlandığının altını çizen Çavuşoğlu, bunun bile küçümsediler. Yok yalan dediler. Hiç utanma yok bunlarda. Geldiğimiz otomobili de küçümsediler. Yapamaz dediler. Nerede dediler, işte sokaklarda binmek istiyorsanız gelin verelim. Herkese açık kura ile. Bende başvurdum çıkmadı. Kabinede herkes başvurmuş kimseye çıkmadı. Gelsinler görsünler, her şeyi küçümsüyorlar. Petrol ve doğalgaz çalışmasını sürdüreceğiz. Dört gemimiz var. O gemiler bizim olmasaydı bize bir çivi bile çaktırmazlardı. Siyaseten de, ihtiyaç olduğun ürünlerde de bağımsız olacaksın. Uçak gemilerimizi yapmaya başladık onu da küçümsüyorlar. SİHA'yı küçümsüyorlar. Nesini küçümsüyorsun? Elin oğlu dünyanın en gelişmiş siyasi diye yazıyor. Ukrayna'da erkek çocuklara bayraklar ismi veriyorlar. Sen bana dokunacağım, engelleyeceğim diyorsun. Kı devrimle uçak fabrikalarına yaptıkları gibi geçmişte. Yakarız, yıkarız, ederiz, gideriz, hesap sorarız. Senin her yerin ateş olsa ancak kendini yakarsın. Kendi kendini yakarsın. Zaten kendi kendilerini patlatıyorlar, ifadelerine yer verdi. Dünyada belirsizliklerin arttığını, bu nedenle Türkiye'nin daha da güçlü olması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, herkes Türkiye'den umut bekliyor. Türk'ün sorumluluğu büyük. 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla istikrar sürecek, Türkiye büyüyecek. Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor. Bizi kimse tutamaz, engelleyemez. Yakacağız, yıkacağız diyenlere de millet fırsat vermez. Çok çalışacağız. Yeni ortaklarımızla daha da güçlendik. Ülkemizi yeni başarılara taşıyacağız, diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, ardından Gündoğmuş ve İbrada ilçelerinde de bayramlaşma programlarına katıldı. İlha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Öyle evet, değerli izleyenler bu haberimi, haberimizle birlikte tarikhaber.com haber büftelerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan Haber.com'a bekleriz. Sevgili alan reklam tıklayıp bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uslu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye sonra